Her yıl yeni grip aşısı yaptırmamız gerekiyor. Çünkü gribe neden olan ifluenza virüsü mutasyon geçirip sürekli farklı alt gruplara bölünmekte. Dünya Sağlık Örgütü bir yıl önce belirledi merkezlerden aldığı örneklerle salgın yapan ifluenza virüsünü belirleyip ona karşı koruyucu ajan içeren bir aşı oluşturmakta. Bu yüzden her yıl yeni grip aşısını olmak zorundayız.